Gençler selamlar ben SML Hoca SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım Bir konu bir soru serisine Bir güzel türev sorusuyla Devam ediyoruz gençler Sağlam mı soru? Evet sağlam O yüzden dikkatli bir şekilde Önce durdurup çözmeye çalış Daha sonrasında çözemezsen eğer videoyu izle Çözdüysen de videoyu izle Farklı çözüm yöntemleri olabilir arkadaşlarım Şimdiden size Başarılar diliyorum Videoyu durdurabilirsiniz Devam etmek isteyen arkadaşlarım ise Devam ediyorum arkadaşlar bakın. Demiş ki bize a sıfırdan farklı m, n ve k'da birer reel sayı olmak üzere fx fonksiyonu verilmiş. Demiş ki x kare artı mx artı m n fonksiyonuyla ilgili y eşittir ax artı 8 doğrusu fonksiyona x eşittir 0 absisi noktada ve y eşittir eksi ax artı k doğrusu da fonksiyona x eşittir 8 absisi noktada teğettir denilmiş. Buna göre... K real sayısı kaçtır diye soruluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bizim elimizde bizim elimizde nasıl bir fonksiyonumuz var? Aynen şu şekilde bakın x kare artı mx artı n biçiminde bir fonksiyon var ve bu fonksiyonun sen ikinci dereceden olduğunu grafiğinin de bir parabol belirttiğini biliyorsun. Eğer bunun grafiği bir parabol belirtiyorsa ben bu parabolü şu şekilde sizlere çizmeye gayret göstereyim. Şimdi bir sıfır eksisteki noktada bir de 8 apsisi noktasında teğet olanlar var. Ve a sıfırdan farklı olduğuna göre tepe noktası a noktası olamaz arkadaşlar. Bu parabolün eğer tepe noktası a olmuş olsaydı buradan çekilen teğetin eğimi sıfır olacaktı. Ve dolayısıyla a ile sıfır diyecektik. Fakat a sıfırdan farklı dediği için bunu bu şekilde düşünmeyeceğiz. O halde gelin şu şekilde bir parabol çizelim arkadaşlar. Ve bu şekilde parabolü çizdikten sonra 2 tane de teğet atmamız gerekiyor bizim bu parabole. Şimdi o teyetleri sevgili arkadaşlarım bununla atmayalım şunla atalım daha ince bir doğru olmayacaktır tamam. Şu şekilde bakın bir buradan teyet attım bir de sevgili arkadaşlar sıfırdan teyet attım bir de sekizden teyet atacaktım. O sekizdeki teyetini de ben size şöyle göstereyim bakın şu şekilde bir teyet atılmış olabilir pekala. Ve diyeceğim ki şurası da sekizdir hemen göstereyim size bakın arkadaşlarım burası da sekiz apsisi noktadır. 0 apsis noktadan ve 8 apsis noktadan t'lerimi attım. Bu 0 apsis noktadan atılan teğetin ismi ax artı 8 idi. 8 apsis noktadan atılan teğetin ismi de eksi ax artı k idi sevgili gençler. Şimdi buraya kadar her şey normal. Bundan bundan sonra bir sıkıntı başlıyor mu? Orası sana göre değişir. Yani çözene, çözene göre değişir orası. Pekala. Ne yapacağız? Şimdi öncelikle arkadaşlarım ben bu doğruların eğimlerini biliyorum. Mesela şunun eğimi A, bunun eğimi de eksi A. Demek ki buradan anlıyoruz ki A e, bu durumda negatif gelecek. Çünkü normalde bunun eğiminin negatif olması gerekiyordu. A negatifmiş. A negatif ise zaten eksi eksi, pardon eksi da pozitif olacaktır. Dolayısıyla gördüğünüz üzere bunun eğimi de pozitif. Pekala bu yorumu da yaptık. Benim buradaki parabolümün ismi x kare artı mx artı neydi biliyorsunuz. Ben bunun türevini alırsam, f'in türevinde x eşittir 2x artı m yapacaktır. Ve gençler, bu fonksiyona 0 absisli noktadan çekilen teğetin eğimi f türevi olacaktır. Ki bu da 2 kere sıfır artı m'den m yapar arkadaşlar. Ve 8 apsisi noktadan çekilen teğetin eğimi de 2 çarpı 8 artı 2 çarpı 8 artı m'den 16 artı m olacaktır. Şimdi şuna bakacak olursanız m eşittir. 0 absistin noktadan çekilen teğetin eğimi burada a'ydı. Ve sevgili arkadaşlar 8 absistin noktadan çekilen teğetin eğimi de bakın burada eksi a'ydı. O halde gelin gelin. Alttakinden üsttekini çıkaralım Yani 16 artı m'den m'yi çıkardınız 16 kaldı Eksi a'dan a'yı çıkardınız eksi 2a oldu Buradan a'nın eksi 8 olması gerektiğini elde ettik Bu a dediğimiz şey neydi bakın şurada a eksi 8 ise demek ki burası artık bizim için 8x artı k Ve sevgili gençler şu kısımda bizim için eksi 8x artı 8 olacak Çünkü a'yı bulduk biz a eksi 8'di Pekala, şimdiki yoruma dikkat edin arkadaşlar. Yani soruyu buraya kadar getirdiysen bundan sonra bocalamanın anlamı yok. Okyanusu geçtin, derede boğulmayacaksın. Bak şimdi, diyeceğiz ki ben bir tanesinin eğiminin 8 olduğunu, diğer e, diğerinin eğiminin de eksi 8 olduğunu biliyorum. Yani bizim şu doğrumuz, şu doğruya göre, parabol de simetrik ya, bunun şu şekilde tam olarak Y eksenine göre simetrinin alınmış halidir. Y eksenine göre derken simetriyi nasıl almanız gerektiğini söylüyorum ben. Oradaki y eksenine göre simetri almıyoruz. Tamam. Şöyle diyelim parabolün simetri eksenine göre alsak hocam biz bu simetri olmaz mı? Olur bak. Aynen şöyle söylüyoruz. Şunu şöyle çektiniz. Ve şu doğru bu teğet bu t, t arkadaşlarım parabolün simetri eksenine göre simetriktir diyoruz. Umarım anlaşıldı. Cümleyi doğru kurdum. Peki madem simetrik 0 8'in tam ortasında ne var? 4 var. Yani benim bu parabolümün tepe noktasının absisinin de 4 olması gerektiğinden bahsedebiliriz. Ve gençler 4 için benim bir teğet doğrum nereden geçiyorsa öteki teğet doğrum da oradan geçecek. Madem öyle yaz bakayım şurada 4'ü. Eksi 8 çarpı 4 artı 8 eşittir diyorum. Bir de burada yaz 4'ü 4 kere 8 32 yapar artı k dedik mi? Soru bitti çünkü benden k istenmişti. Bakın burası eksi 32 bunu bu tarafa attım eksi 64 artı 8 eşittir k geldi. Demek ki k buradan eksi 56 olacak sevgili arkadaşlarım. Ve cevabımız da Edirne seçeneği olacaktı diyebiliriz gönül rahatlığıyla. gençler Sonraki videolarda görüşürüz. Ben şimdi soru yazmaya devam ediyorum. Hoşçakal, sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.